Herkese merhaba arkadaşlar. Bak kızlar geldi. Pro Son yıldız arkadaşlar söyleyemedim. Bu senin ikincisi geldi. Acaba kazanacak mıyız? Ha şimdi şey orada şey. Hızlıca şey bilmemiz lazım. Doluyor doluyor doluyor. Ha öldü. Arkadaşlar. Uf. Öldüremezim. Bu sefer buzla oynayacağım. Buzla öldüreyim inşallah. Arkadaşlar. dolaşıyoruz dolaşıyoruz Şeri şey var. Şeri var. Şeri var. Sakınalım. Aslında şeyden ben korkmuyorum çok fazla da. Yok. Stars Box'ı Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Çalışıyor. Arkadaşlar e, şu an bir evrenimiz oldu. En arkadaşlar yeni bir video çekelim dedim. E, kaç gündür bir video çekmiyordum. Artık çok daha fazla şort çekeceğim. E, şortlarıma da lütfen izleyin. Şu büyüyordu. Şuna çıkmak istiyorum artık Ama gerçekten arkadaşlar çok gerçekçi olmamış mı oyun? Ay öldü Mord. Ya neden onun yanına gitti? Nita balıcam. Nita. Arkadaşlar. Önce yine hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu hesap. Arkadaşlar artık hiç e, neydi siz siz video ya da oyunu oynamayacağım bros yani arkadaşlar gördüğünüz gibi hala sadece eski karakterlerim var. Ben siz siz hiç video çeker miyim? Vay! Öldür öldür öldür öldür. Ay benim çok az canım kaldı. Sadece şu an Artıya artı artıya kaşıyım kaşıyım kaşıyım. Arkadaşlar şu gösterdiğim şey arkadaşlar. Bu ulti. Ultide olduğumuzda arkadaşlar nasıl fırlatacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Ben hiç fırlatmayı bilmiyorum ki ultiyi. Sadece vurmayı biliyorum. Derken öldüm. Şop'tan alabileceğimiz bir şey var mı? Şop şop ha küçük kutu küçük kutu küçük kutu alacağım. Ay neden olmuyor? Hayır çünkü arkadaşlar 76 tane varmış. Ben görmedim. öldürüldü öldürüldü öldürüyorum ha ölsün öldü öldü 86 oldu arkadaşlar çok yoruldu arkadaşlar bir yeni bir hesap açtım o abone olmayı unutmayın Orada benim arkadaşımla da video çekeceğiz. Ada Hamza. Atladım. Zıplayacağım. Zıpladım. Ay, bir düşünün. Arkadaşlar gördünüz mü? Nedense buraya zıpladığımda mavi şey doluyor. havada oldu. Hadi bir kişi öldüye lütfen. Ay, kral geliyor, kral geliyor, kral geliyor. Ay, kral değilmiş o. Le olmuş. Man Le kralın atıştığı belki benzeri. Aa havada kaldı. Havada kaldı. Arkadaşlar şimdi Size öldüreceğim. Yapıştıran da bir şekilde öldüreceğim. Arkadaşlar gitsin gitti Ben burada bir kalmayı istiyorum. Jess'i, Jess'i, Jess'i. Ya öldüm. Jess'i tam da öldürecektim. Bunu alayım. Black karşı Sadece feng öldürebilir ama feng şu an roblox'ta yok 96 oldu 96 ya Arkadaşlar bir kişi daha öldürürsek Küçük kutu açabiliyoruz Ama açamıyorum artık Nedense Nasıl Aa, öldürürüm Heh, Kutu açacağım Açayım arkadaşlar? Geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor. Ama ilk birazcık daha kasalım. Ya karakter gelse keşke. Of. Zülüm. Gir gir gir gir. Neden? Kayıyor mu bu? Can arkadaşlar ultimin dolmasına az kaldı. Gördüğünüz gibi şurada. Arkadaşlar bir de yavaş çekiyorsa siz söyleyin. Bugün arkadaşlar ilk canlı yayınımız olacak. Ona katılmayı unutmayın. Çok güzel yeni karakterler atacağız ama gerçek bu sefer Brawl Stars oynayacağız. Önceki bir videomda oynamıştım hangi videomu hatırlamıyorum. Zıpla zıpla zıpla. Olmadı olmadı olmadı olmadı Heh. Atladım atladım atladım atladım atladım atladım atladım. Beni öldüremeyecek. Aaa öldürdü. Dı. Arkadaşlar. Ya ne kadar zor. Ne işe? Şimdi. Yetmiş gold'um aldı. Şimdi arkadaşlar. Shop Brawl'a gireyim. Gördüğünüz gibi. Hiç bir karakter. Çıkmadan. Bakalım. Olacak mı? <Gülüyor> arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like ve abone yapmanız lazım. Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ki video atmıyorum Arkadaşlar bir de işte şu soru. Eğer... Bütün youtuberlar şu, e, bu yüzden yapıyor para kazanmak. Ama ben arkadaşlar sizin eğlenmeniz <gülüyor> ve yani para ön önemli değil. Arkadaşlar ben para modunu kapattım. Arkadaşlar size size bir soru soracağım. Altta yorumda yazmayı unutmayın. Şu, Soru sorunuz geliyor. <gülüyor> Yaz mı mi kış mevsimi mi? Yoksa Brawl Stars mı yoksa Roblox mu? Oy zıpla da. Gel gel. Öldür öldür öldür. Vur, vur. Arkadaşlar vuramadı. Gideceğim anne gideceğim anne gideceğim. Aynı yere neden gelecekse Neden zıplıyorum? Çok mantıksız. Aa! Oo! Arkadaşlar ya robot beni nasıl dedi Bull'la oynayacağım bak. kimseyi öldüremez. Hiç kimse. Ama yakın yakından belki Alpirim Alpirim'i yenebilir ama onun rütbesi fazla olması lazım. Ay bu şey ne zaman oraya kadar geldi? Ah, ah, ah. Yanlış isabet etiyorum. Ay geldi geldi geldi zıpla zıpla zıpla. Ay. Ay öldüm arkadaşlar. Of 500 kapa da ne açılıyor acaba? Defi 6 kere öl mü diyor? De arkadaşlar ben size Türkçesini çevireceğim. Çünkü arkadaşlar Roblox kuranlar İngilizler olduğu için yani çok fazla çır koyun yok burda Köre şimdi dışında Hadi öldür öldür, öldür. Arkadaşlar ee, Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar aklıma takıldı ya Şu hala 90'da 4 kişi öldürmem lazım 4 kişi öldür Şirin'in saçı neden öyleydi Allah aşkına senin senin neden öyle? Koş koş koş koş tırmanacağım arkadaşlar tırman Burada mı? Düştüm Buradaysa Allah rahmet eylesin benim Daha Kar var kar kar Karşığına kar şansım var <gülüyor> Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar bu sevdiğimin devam gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.